Elimde bir bardak var ve içinde su. Ama bu suyun size uçak yakıtı olduğunu söylesem şaşırsınız değil mi? Evet su H2O yani hidrojen ve oksijen moleküllerinin tepkimesiyle bir araya geliyor. Peki bu hidrojeni suyun içinden ayrıştırırsak ve uçakta yakıt olarak kullanırsak? Evet bugünkü konumuz hidrojenle uçan uçaklar. Ama ben müsaadenizle önce suyumdan bir yudum alarak videoya başlamak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde havacılık açısından çok çok önemli bir test uçuşu gerçekleştirildi. 40 kişilik bir bölgesel uçak ilk defa bir motoru hidrojen kullanarak gökyüzüyle buluştu. Geçtiğimiz Ocak ayında da 20 kişilik bir bölgesel uçağın ilk uçuşu gerçekleştirilmişti. Ve hedef 2025 yılında hidrojenle çalışan yolcu uçaklarının hayatımıza girmesi. Peki bu sektör... Neden bu şekilde hidrojene odaklanmış durumda? Elektrikle çalışan uçaklar olacak mı? Hidrojenlerden çıktı? Bu konuyla ilgili hedefler neler? Bu videomuzda bu konulara birlikte değineceğiz. 2050 yılı için havacılığın bir hedefi var. Sıfır emisyon oluşturulması. Bugün baktığımız zaman gökyüzündeki kirliliğin yaklaşık %3.5'luk kesimini uçaklar oluşturuyor. Uçakların o arkasından çıkan dumanlar görüyorsunuz duman zannediyoruz biz onları ama bunlar e, uçakların arkasından çıkan egzozundan çıkmış havalar gerçekten atmosfere zarar verir durumda ve işte seragazları, atmosferdeki hasarlar ve tabi ki bir iklim değişikliğine de bu uçakların bir katkısı var. Verilen 2050'deki sıfır emisyon konusunda atılan adımlardan bir tanesi elektrikli uçaklar. Ancak elektrikli uçaklar günümüzde çok sayıda yolcunun taşımasına imkan vermiyor. Bu nedenden dolayı henüz bataryalar çok büyük. Gerekli o devasa uçakları uçuracak kadar elektrik gücü üretilmiyor. Ama 10 kişilik, 15 kişilik uçakları havada tutacak kadar elektrik gücüne ulaşılmış durumda. Belki ilerleyen yıllarda elektrik motorlu büyük yolcu uçaklarında görebilmek mümkün olacak. Ama hidrojen konusunda durum biraz daha farklı hidrojen en azından elde edilmesi biraz daha meşakkatli ama elde ettiğiniz zaman daha büyük uçakları uçurulabilir hale getiriyorsunuz ve hidrojenle birlikte önümüzdeki dönem içerisinde sadece uçaklar değil dizel motorların e, dizel motorları kullanan büyük kamyonlar otobüsler iş makinalarının da hidrojene dönüşümü hedefleniyor. Aslında hidrojen havacılık için çok yeni bir teknoloji değil. Sovyetler Birliği 1980'lerde hidrojenle çalışan Tupolev Tu-154 tipi uçağı gökyüzüyle buluşturmuştu. Ancak konu 2010'lardan itibaren sıfır emisyon hedefiyle tekrar gündeme geldi. Universal Hydrogen Co. uzun süredir hidrojen motorlarının uçaklara uygulanması için çalışmalar yapıyor. Teknolojinin uygulanabilir aşamaya gelmesiyle şirket Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki havayolu şirketlerinden sipariş almaya başladı. Geçtiğimiz günlerde taksi testlerini başarıyla tamamlayan hidrojen motora sahip D-8 Tre 300 serisi yolcu uçağı Grand Country Uluslararası Havalimanı'ndan ilk uçuşunu gerçekleştirdi. İlk uçuş 15 dakika sürdü. Test için uçak 3500 fit yani yaklaşık 1150 metre irtifaya çıktı. FAA özel uçuşa elverişlilik sertifikası kapsamında gerçekleştirilen uçuş hidrojenle çalışacak şekilde dönüştürülen ATR-72 serisi bölgesel yolcu uçaklarında kullanılacak. Hedef motorun 2025'te hizmete girmesi. Şirket bugüne kadar 16 hava yolundan 257 uçak için dönüşüm konusunda sipariş almış durumda. ve Bu konu gerçekten çok hızlı gidiyor ve hidrojenin havacılıkta kullanılması için arka arkaya adımlar atılıyor. İlk testte uçağın turboprop motorlarından biri Universal Hydrogen şirketinin yakıt hücreli elektrik megawatt sınıfı aktarma organlarıyla değiştirildi. Diğeri uçuş güvenliği için geleneksel bir motor olarak kaldı. Pilotlar test uçuşunda motorun performansını çok beğendiklerini açıkladılar. Şimdi aklınıza gelebilir. Tamam motor değişikliği yapıldı. Uçak üzerinde gerekli değişiklikler de tamamlandı. Hidrojen nasıl elde ediliyor? Hidrojenin kaynağı su ve özel sistemlerle hidrojen ve oksijen Ayrıştırılıyor ve hidrojen bir yakıt haline getiriliyor. Ama bu konuda hidrojenin sıvı olarak tutulması gerekiyor. Sıvı olarak hidrojenin tutulması da eksi 253 santigratla gerçekleştiriliyor. Bunun için özel çok yüksek basınca sahip bir e, özel bir depo oluşturuluyor. Yüksek basınçlı o hidrojeni sıvı halde tutabilecek bir depo. Bu her uçuş sonrasında o uçaktaki boş dope alınıp Yerine yenisi folktiflerle yerleştirilecek. Bu şirketin hedefi aynı zamanda hidrojeni havacılık için sıvı olarak üretmek ve bunların dağıtımlarının gerçekleştirilmesi. Bölgesel uçakların bu konudaki ilk tercih edilmesinin nedeni bölgesel olarak bu yakıt tanklarının yerden ulaşımının hızlı bir şekilde sağlanacak olması ve bu uçakların sadece belirli havalimanları arasında uçacak olması. Şirket bunları alacak, yükleyecek ve yükleyecek gerekli havalimanları içerisinde dağıtımını sağlayacak ve uçakların emniyetle uçmasını bu yer operasyonuyla gerçekleştirecek. Bir taraftan bu konuyla ilgili de Avrupalı uçak imalatçısı Airbus'un çabaları var. Airbus önümüzdeki dönem içerisinde A380 yolcu uçağına takılmış bir hidrojen motoru test etmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz aylarda da Airbus'un Almanya merkezinde bu depolar konusunda çok özel testler yapıldı ve Airbus havacılık standartlarına uygun olarak geliştirilmiş içinde hidrojenin konulacağı depoların yapıldığını açıkladı. Airbus'un hedefi 2030'lu yıllarda daha büyük kapasitelere sahip hidrojen motoruyla uçabilecek yolcu uçaklarını hayata geçirebilmek. Bu pazarda bir rekabet de söz konusu. Diğer ikinci bir şirket ise ZeroAvia. Bu şirket İngiltere merkezi bir şirket ve ilk defa bundan birkaç yıl evvel tek motorlu Piper serisi bir uçakla ilk hidrojenli uçuş başarıyla gerçekleştirilmişti. Şimdi bu uçan ikinci aşamasında yaklaşık 20 koltuk kapasiteli. Dornier 228 tipi bölgesel uçakta da testler yapıldı. İlk uçuşta geçtiğimiz Ocak ayında yapılmış durumda. Bu şirkette United Hava ile bir anlaşma imzaladı ve United Hava Yolları'nın uçaklarında bu şirketin geliştirdiği motor ve hidrojen sistemleri kullanılmaya başlanacak. Evet önümüzdeki günlerde bölgesel havacılıkta çok çok ilginç gelişmeler var. Yakıt olarak Normal o kerosen olarak bildiğimiz JETA1 yakıtının yerini hidrojen alacak ve motorlar yandığı zaman o normal motorlara göre neredeyse %90'lık bir emisyon salınımı düşürülecek ve tabii ki bu motor hidrojen yandığı zaman Yine ortaya su buharı çıkıyor ama %10'luk bir emisyon oluşturuyor. Bu su buharına karşılık en azından %100 zarardan çok, %10'luk bir zarar şu anlık çok daha etkili. Belki ilerleyen dönemlerde elektrikli motorlara da bir geçiş olacak. Burada çok tartışılan konulardan bir tanesi de sürdürülebilir havacılık yakıtı saf olarak adlandırılıyor. Ve hidrojenin farkı sonuçta da uzmanlar safın üretilmesi için de çok ciddi bir yatırım yapıldığı, ciddi bir enerji harcandığı veya çeşitli bitkisel ürünlerden bunların geliştirildiği, yine sonuç olarak çevreye az da olsa bir zarar verildiği, hidrojen üretiminin karşılaştırıldığı zaman safla birlikte karşılıklı eşit olarak bir elektrik veya enerji tüketimi yapıldığı çevrenin daha az kirletildiği ifade ediliyor. Bakalım bir taraftan da bu sürdürülebilir havacılık yakıtıyla hidrojenin kavgası da enteresan olacak. Saf'ın şöyle bir avantajı var. Saf'ı halen havayolu şirketleri mevcut yolcu uçaklarında kullanabiliyorlar. Sonrasında muhtemel hidrojene geçiş belki ilerleyen yıllarda da elektriğe doğru bir geçiş olacak. Ama biraz önce de videonun başında gösterdiğim gibi işte su geleceğin en önemli kaynaklarından biri olacak. Geçmişte petrol savaşları yaşanırken belki gelecekte su savaşları yaşanacak. Ama sağlığımız için su içmeyi unutmayalım. Bu bir reklam değil gerçekten. Hayatın önemli bir konusu. Detaylı havacılık ve savunma konusundaki e, haberleri Tolgozbek.com'dan izleyebilirsiniz. Sosyal medyayız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Katıl tuşuyla da destek verirseniz ne mutlu bize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.